Sizin için değerli olan ne? Her gün değişen cildiniz için hassas bir bakım. Yeni Nötugina Soothing Clear, doğanın mucizesi değerli zerdeçal ile cildi nazikçe arındırır, yatıştırır, nemlendirir. Değerli olanı keşfedin.